Evet arkadaşlar 1 Ocak 2019 Salı ile ilgili 3 tane videomuz var. Bu ilk videomuz arkadaşlar e, bu kontü garanti videosu toplam 18 kupon var. 3 maçın 3'ünü de oynuyoruz burada 3 ihtimali 3 maçı ve %100 3 tanesi tutuyor arkadaşlar. Yani 18 kuponun biri tutuyor. Siz sadece bunun aynısını oynayacaksınız. Altına ilk yarı ikinci yarı bütün kuponlara banka bulacaksınız. 2 tane maç Ganyanı yüksek. Yani 5 maç oynamış olacaksınız. 3 maçı konti garanti burada size veriyorum. Şimdi daha önce oynadığımızdan hemen ispatını yapalım. Bakın bu gördüğünüz 29 Aralık Cumartesi günü çekmiştim video videolardan bir tanesi. Bakın 220, 214 ve 216. maçta. Hemen birinci kupon hemen solda bakın yuvarlak içine aldım. Mesela o tutmuş konti garanti tutmuş arkadaşlar. Bunu oynayanlar maç ekledilerse parayı almış olabilirler. Şimdi 3 tane videomuz var. Bu iş videoyu da izleyin. Bu birinci videomuz e, salı günü için arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın 1 Ocak 2019 salı. 328, 338 ve 337 maç numaralarını koydum arkadaşlar. Burada maç numaraları önemli değil arkadaşlar. Önemli olan yukarıda gördüğünüz gibi mesela 328, 283, 195. 338, 310, 3185. 185. Ganyanları böyle birbirlerine yakın ve yüksek olacak. Yani hangisi gelirse gelsin. Ganyan yüksek olsun arkadaşlar. Şimdi bu ilk 9 kuponumuz. Dediğim gibi bu 9 bir tane daha devam ediyor. Devamını da seyredin. Bunu aynen oynayın. Altına 2 tane daha maç yazın arkadaşlar. Ee, büyük ganyanda ilk yarı ikinci yarı olabilir. O zaman alacağınız para artar. Yani 5 maçın 3'ünü kondu garanti veriyorum size. Size 2 maçı bulup onları buraya eklemeniz kalıyor. Biraz önce ispatını yaptım. Şimdi geçelim. 328 Şimdi bakın arkadaşlar birinci satır hemen yukarıda 328, 102 dedik ya arkadaşlar 3 ihtimal. 1, 1, 1 bakın 328, 1, 328, 1, 328, 1 yukarıda arkadaşlar birinci satırda. 328, 0, 328, 0, 328, 0. Altta birinci satırın devamı diyor. 328, 2, 328, 2, 328, 2. Yani 3 ihtimali kullandık. Altına tekrar yukarı çıktık. İkinci satır 338, 102 2 demiştik. Bakın yukarıda arkadaşlar. İlk 3 ihtimali koymuştuk. 338, 1. Yan yana yazıyoruz hep bunları. ikinci satır bu. 338, 0, 338, 2. Sonra tekrar 102 yine yazıyoruz. Bakın altta ikinci satırın devamı diyor. 338, 1, 338, 0, 338, 2. Aynısını yine yazdık arkadaşlar oraya. Şimdi yukarı çıktık. Üçüncü satıra geçtik. 337'ye 1. 0-2 çifte şans dedik arkadaşlar. Yani niye? Kontu garanti biri tutsun diye böyle yapıyoruz. Bu da üç ihtimal. 3 maçın üç ihtimali de var arkadaşlar. 337 3. satır yukarıda bakın. 337'ye komple 1. 9 kupona da 1 yazıyoruz. Yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon diye 9 kupon gidiyor. Bu ilk 9 kuponumuz arkadaşlar. İspatını biraz önce yaptım size. Oynayın arkadaşlar bunu. Altına 2 maç ekleyin. Devamı var. Devamındaki 9 kupon. Bakın yukarıda maçlar aynı. Maçlar değişmiyor. Verdiğimiz ihtimaller de aynı. Zaten başka bir ihtimal veremezsiniz. 3 üç ihtimal 3'ü de burada. Şimdi birinci satır 328. Yine 3 tane 1. Peşinde 3 tane 0. Hemen altında birinci satır devam ediyor. 328. 3 tane 2. Altına 338. 102 Bakın yukarıda 102 dedik ya. 3 tane şans verdik. 3 tane ihtimali. 1, 0, 2 diyoruz. İkinci satıra bakın yukarıdan. 338 bir tane bir, bir tane sıfır, bir tane iki. Yanında yine hemen aynısı. Altta ikinci satırın devamında yine bir sıfır iki. Bakın 338 bir, 338 sıfır, 338 iki. Diye yazdım. Üçüncü satıra geçti yukarı 337'ye. Biraz önce yukarıda bakın bir ve sıfır iki iki şans vermiştik iki ihtimal. Ama içinde üç ihtimali varın duruyor. Biraz önce biri kullanmış ilk dokuz kuponda. Burada sıfır ikiyi kullanıyoruz. Yalnız çiftte şans bunlar arkadaşlar. Bakın. 337 hemen 3. satır yukarıda 02. Komple bütün hepsinin altına 9 tanesine de 337 sıfırdan 2 ediyorsunuz. Altta 3. satırın devamına bakın. Yine 337. Aynen sıfırdan 2 çifte şans demişiz. İkinci 9 kupon bu. 9'da öbürü 18. Yukarıdan aşağı hep birer kupon arkadaşlar. Şimdi bu kontu garantiye yorumlar gelmiş. Yorumlarda işte tutmamış da yazıyorlar. Arkadaşlar siz başka videoyu izlemişsinizdir. O yazan arkadaş. Bu videoyu izleyen tuttuğunu görür. İspatını yaptım. Şimdi iki tane daha video çekeceğim. Onlar tutmayabilir. Biraz daha şans. Ama bunu tutma ihtimali yüzde bin değil arkadaşlar. Konti garanti. Sizin yapacağınız beş maç oynayacaksınız. 18 kupana bunu aynen döşeceksiniz. İki tane maç bulacaksınız. İlk yarı ikinci yarı. Ganyani yüksek olacak. Banko bütün kuponlara yazacaksınız. Üç maçı zaten aldınız. İki maçı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani az para kazanıyoruz ama. Mesela bu dokuzu üç misli yapsanız. 18-54 lira yapar. 3 maçı garanti verdim. 2 tane de maç garanti buldunuz arkadaşlar. Tuttuğunu düşün. 300 lira civarında para almanız, 400 lira para almanız mümkün. Yeter ki o ilk yarı, ikinci yarılar tutsun. Yani 5 beş maçın 5'ini beklemek mi kolay bir kupon yaptığınızda? Yoksa 5 maçın ikisini beklemek mi kolay? Mantık, mantık, mantık arkadaşlar. Sağ alttaki butonda... Tıkladığınızda bütün videolarımız orada var arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Kontrollerini de yapabilirsiniz. Bu %3 tutan arkadaşlar yapım kontrolünü kendiniz görün. Zaten ispatını yaptım. Bütün videolarım alttan tıkladığınızda geliyor. Sağ kutucuktan. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam arkadaşlar.